Fogun koleksiyondan bir resme bakıyoruz. Bu, Vincent van Gogh'un çok ünlü portresi. Gördüğüm en sert otoportrelerden biri. Renk konusunda sert. Van Gogh'un 1880'lerin sonunda yaptıklarına göre sert. Bana göre oldukça modern bir resim. Risk almaya dair bir isteği var. Ve bu açıdan inanılmaz. Hatta nefes kesici. Bu daha önce hiçbir sanatçının kullanmadığı bir renk. Ve düşünün ki bu şekilde bu renkle boyanmış tüm bir arka plan. Böyle radikal adımlar atmak bayağı büyük bir cesaret. Gözlerim hemen resmin yapısına kayıyor. Yüzün mimarisini oluşturma şekli, ışığı kullanışı, fırça darbelerinin toplanışına bakın. Özellikle gözün ve burnun altındaki kademelere. Yüzün üzerine akan bir boya ırmağı var sanki ve bu ırmak yüzü tanımlıyor. Ve sadece fırça işi değil bu. Renk ile yapının kurulma şekilleri. Cezanne'ın da uyguladığını sandığım bir şey. Hacmiye gelen şekilde ışık ve gölgeyle değil de renkle yaratmak. Ama şakağındaki pembe ve morlar ve bunların yeşile geçişi daha önce hiç görmediğim bir şey. Yüzünün, kafasının, kafatasının yapısını sanki plastikmiş gibi yorumluyor ve bu şekilde hareket ediyor. Bu portreyi yaparken neredeyse Japona benzeyen çekik gözlerinin olduğunu belirtiyor ve bu onun, Doğu Asya resim sanatına olan sevgisine bir gönderme. Fakat bu, Gogin’e bir alışverişin parçası olarak hediye edilecek bir resimdi. Sanatçılar arası kardeşliğe benzer bir fikir ve bu, onun için çok önemli bir fikir. Ve elbette, Gogin Doğu Asya sanatına ilgili olmalıydı. Bu görünüşte güçlü bir kontrast var. Paltosun ağırlığı, sertliği ve büyüklüğü bir kontrast yaratıyor. Ve derisi oldukça sıkı. Bunu fark ettiğimde bana bir kafatasını hatırlattı. Sinin altındaki kemiklerin varlığı sanki bir çeşit memento mori yani ölüme hatırlayın. Türkçedeki en yakın karşılığıyla her canlı ölümü tadacaktır der gibi. Kahverengilere ve bahmilere ceketin pas renklerine bakın ve bu yeşil onu saran dokunaklı bir ışık denizi. Olağanüstü bir renk sanatçısı.